Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. 2 günden beri video çekmiyorum. Bugün çekeceğim. Bugünkü videomuz kesimlerle alakalı değil. Kesim atmayacağım. Bugünkü böyle hem erkeklerin işine yarayabilecek hem de bayanların daha da çok bayanların işine yarayabilecek bir ürün bence. Bana sorarsanız çünkü bayanlar bu tarz işleri daha çok seviyor. Neymiş bu? Masaj. Ama ne masajı? Şimdi öyle bildiğimiz böyle omuzlara yapılan masajlardan bahsetmiyorum. Şu göz altlarındaki böyle şişkinlikler falan oluyor ya. Hani yorgunluktan oluyor. Onlar için böyle bir masaj küresi. O nasıl bir şey? Şöyle. Nasçita markasının soğuk masaj küreleri. Böyle bir şey Nasçita marka. Ben bunu dükkanda müşterilerime kullanıyorum. Yani sizler de isterseniz kendiniz... Dükkanınızı alıp müşterilerinize kullanabilirsiniz. Masaj yapmak amaçlı gayet iyi oluyor. Soğuk masaj küresi. Ben onu dolapta saklıyorum. Aslında dolapta saklamanıza da gerek yok. Dolapsız da kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten soğuk. Hani hava İzmir'de dışarıda hava 40 derece. Mesela ben onu dolaba koymadım. Dolaba koymadığım halde içindeki böyle donmayan bir cilt toniği var. Bir de nasıl bir sıvıysa artık tam olarak çözemedim onu. Böyle fiberglas bir yapısı da var dışının. Soğut şey yapmıyor. ısıtmıyor içini. E zaten dolaba koydunuz zaman bu sefer de buz gibi oluyor ama. Şimdi bu şöyle bir şey. Kutusu böyle. Şimdi gelelim bunu açmaya. Bundan böyle burayı böyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuradan bunu çıkartalım. Böyle çıkardık. Şöyle iki tanecik ufak Küre şeklinde bir şey var. Bak içinde hatta durun. Ben şuradan videoyuna şey yapayım mı? Bir saniye. Şuna kitleyim ben. Bir dakika. Ha, kitlemize gerek yok mu? Şöyle. Böyle bir şeyler var içinde. Bunlar böyle masaj küreleri. Hatta ben şunu odaklayayım. Gördüğünüz gibi. Bir de bu var. Abili kardeşi bunlar. Böyle değişik bir şey. Çok da tatlı <gülüyor> ve şirin bir şey bunlar değil mi? <gülüyor> Güzel bir şey. Şimdi dediğim gibi şurası bu kısımda donmayan cilt toniği var. Şöyle göstereyim. Bakın zaten böyle içinde de böyle şeyler hareket ediyor böyle pembiş pembiş pullar var. Şimdi arkadaşlar şimdi bu ürünün yapısı falan yazıyor. Bak ben buradan kopya çekerek söyleyeceğim ha. Bunu çünkü bilmiyorum ben. Müşterilere kullandım, kendime de kullanıyorum, işe yarıyor. Ama şimdi içinde neler varmış, ürünün yapısı neymiş, bir ona bakalım. Burası pürüzsüz diyor, cam entegre tutma yerleri, e zaten belli, yani bunu söylemeye gerek yok. Şurası soğuğa ve sıcağa dayanıklı pürüzsüz plexiglas başlıkmış. Buralara plexiglas başlık diyorlar. İçinde ışıltılı pullar varmış. Ve şurasıyla bu içindekiler suda donmayan cilt toniği. Bunlar. Harbiden de donmuyor ama. Gerçekten de donmuyor yani. Evet. Bunu nasıl yapıyormuşuz? Ben bunu müşterilere de yapıyorum. Kendime de yapıyorum. Ve bazen canım sıkılıyor. Oturuyorum böyle. Alıyorum bunu böyle. böyle. Yukarı doğru. Aşağı doğru. Tabii şimdi benim suratımda sakal olduğu için. Buralara falan yapamıyorum maalesef. Görüyor musunuz değil mi? Mesela şu Boyun altlarında normalde Tabi bendeki boyun altı gözükürse eğer Değil mi? Sakallardan dolayı gözükmüyor. Tabi bunları bayanlar daha çok yapar. Biz erkekler böyle şeylerle pek fazla uğraşmayız. Ben bunu sadece müşterilerime Müşterilerime yapmak için aldım. Arada sırada kullanıyorum ama aşımada gidiyor. Güzel yani. Güzel bir yerin. Şimdi bunu Yukarı doğru yani şu hareketlerle yukarı doğru yaparsanız böyle. Anam bir de buz girişim devamı dolaptan da çıkardım var ya çok iyi geldi ha. Vallahi çok iyi geldi. <gülüyor> Şöyle yukarı doğru hareketlerle böyle yaparak. Anam böyle göz altlarınızı acayip masaj yapıyorum ha. Ay rahatlattı. Vallahi rahatlattı billahi rahatlattı. Mesela bu boyun altlarında da dediğim gibi bunu böyle de kullanabilirsiniz. Cildinizi daha çok gençleştirmeye yönelik hareketleri var. Şunun yapısından dolayı böyle yukarı doğru böyle yaparsanız maşallah benim buralardaki sakallardan dolayı maalesef olmuyor. Ama bunu bence bayanlarım var ya caip işine yarar bak bu. Hani bayanlarda böyle biz erkekler gibi değil ya onlar. Bayanlar daha çok böyle şeyleri takıntılı. Arkadaşlar bayan arkadaşlar sizlere söylüyorum Siz biraz bu konularda takıntılısınız. Hani gençleşmek falan filan. O yüzden bu ürünler bence size göre. Tam size göre. Kullanabilirsiniz yani. Böyle. Zaten çok şekerde bir rengi var böyle. Pembiş pembiş. Yukarı doğru böyle hareketlerle buradaki cildinizi gençleştirmeye yoruyor. Bu hareketler. Şimdi bu da lenfatik masajmış. Aşağı doğru yaparsak. Ondan ne diyor? Aşağı doğru hareketler lenfatik drenajı etkinleştirmek, şişkinliği ve toksinleri azaltmak için en iyi sonucu veriyormuş. Yani bu da ne demek oluyor? Lenfatik drenajları yani şöyle aşağı doğru yaptığımız zaman da Böyle yaptığınız zaman da tabi bunu herhalde tahmini 10 dakika veya 15 dakika falan yapacaksınız. Ben tam olarak süresini bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeye de gerek yok. Mesela göz altlarınızdaki şu şişkinlikler var ya sallıyorum. Siz bunu günde 10 dakika boyunca yapsanız böyle hem aşağı doğru hem yukarı doğru böyle karışık karışık böyle yaparak ara sıra da bu göz altlarınızda şöyle biraz tutun valla var ya buz gibi Yemin ediyorum nasıl iyi geldi biliyorsunuz mu? Ana anlatamam size. Gerçekten çok iyi bir şu ha. Müşterilere yaptığım zaman da var ya. Müşterilerin de çok hoşuna gidiyor. Hani erkek kuaförlerine de söyleyeyim Böyle bir ürünü, bu ürünü dükkanınıza alıp müşterilerinize yapın ha. Vallahi var ya hele şu sıcak havalarda nasıl geliyor biliyor musun bu iyi? Lokum lokum. Yemin ediyorum müşteri, müşteri kazancınıza artı etkisi olur. Anaa. Böyle yüzünüzde, göz çevrenizde herhangi bir şişkinlik, yorgunluk belirtileri onları böyle yaparak, sakinleşerek, hem sakinleştiriyor, yemin ediyorum hem rahatlatıyor. Anam. Güzel de geliyor. Tabii ben buradan daha fazla aşağısına inemiyorum maşallah. Burada kayıyor biliyor musunuz? Böyle böyle yaparak, böyle oh anam. Yemin ediyorum çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Hani müşterilerim diyordu halim bunu nasıl bir şey diye de. Gerçekten iyiymiş. Ben yapmamıştım biliyor musunuz mu onu? Biz şu an şu an karşılıklı yapıyoruz bunu. Vallahi iyiymiş. Biraz da böyle stresi de azaltıyor ama ha. Vallahi bak. Anam. Böyle bir dinginleştiriyor böyle bir sakinleştiriyor sakinleştirici yapısı da var. Böyle aşağı doğru yukarı hareketlerle Aa, böyle e güzel. Böyle aşağı. Şimdi neydi olayımız? Yukarı doğru hareketler yani şu hareketler cildi gençleştirmeye yönelik. Mesela böyle yaparak tabi buradaki izler var ya e tabi herhalde onları yok etmez öyle bir dünya yok da ama şimdi bayanların cildiyle erkeklerin cildi hiçbir zaman bir olmuyor biliyorsunuz bunu böyle yaparak cildinizi gençleştirmeye yönelik böyle hareketler oluyor böyle yaparak aşağı doğru hareketlerde ise böyle aşağı doğru ben şuraları hızlı geçiyorum Böyle yukarı ve aşağı hareketler. Bunlar da şu gözaltı çukurlarındaki torbacıklar. Şişkinlikler. Yorgunluk. Onlar bunlar oluyor ya. Onları yaratıyor. Onları yok etmeye yarıyor. Tabi hemen de inanmak inanmamak da lazım. Yani kalkıp da bir kere kullanınca da yok edeceğine inanmıyorum. Şimdi Allah var yukarıda yani. Ama ürün güzel mi? vallahi güzel. Tabi bunu böyle günde 10 dakika böyle bir rahatlamak için günün yorgunluğunu almak için şöyle bir yapsanız bile vallahi var ya yemin ediyorum rahatlatır. Ana yüz dedim ama ben omuzlara kadar geldim. Anam Boyuna kadar geldim. O oh, hele bir de soğuk ya şimdi. Çok güzel geliyor. Ama normalde içindeki soğumuyor da. Anam vallahi çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Arkadaşlar bakın güzel güzel videolar çekiyorum. Böyle hem bilgilendirici hem bilmediğiniz öğrenmek istediğiniz şeyler olduğu zaman. Zaten saç kesimlerini zaten paylaşıyorum. E bir zahmet bir abone be. Bir kere abone olun. Valla bak. Abone olun. Takip edin. Yorum yapın. Ha bu ürünlerden alacağınızı valla bilmiyorum. Ben malzemeciden ayarladım. Ama siz bana yazın. Ya da internette varsa internette de bulabilirsiniz. Dediğim gibi böyle Naskita diyor. Masaj küreleri. İnternetten de alabilirsiniz. E bir bir like, bir yorum, bir herhangi bir şey yapın. Ha Allah razı olsun. Ben biliyorsunuz bir, bir aydan beri yoktum. Tekrar videolara başladım. Ben başlamadan önce 1700'lerde falandım. Kaçtım ben. 1740 falan abonem vardı. Şu bir, bir hafta 10 gün içinde bir videolarım patladı. Allah razı olsun hepinizden. Valla şu an 1892 tane abonem var. Sizler de bu videoyu izleyip abone olursanız, bana destek olursanız ben de size bunları yaparken destek olabiliyorsam ne mutlu bana. Yeni yeni şeyler biliyorsunuz. Ben severim böyle değişik şeyleri. için e içinde elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çalışmıyor da değilim. Bir abone olun bildirim çanını açın. Bir tiktiktik yapın da. Çok memnun edersiniz beni. Videoya burada ara veriyorum. 11-12 dakika fazla da sıkmamı, sıkmak istemiyorum sizi. Yeterli diye düşünüyorum. Bana sormak istedikleriniz varsa yorumlara yorum yazabilirsiniz. Ayrıyetten beni sosyal medya hesaplarımdan instagram halim.altankinkal bu şahsi hesabım. Diğer instagram hesabım Salon Halim Kinkav Official O iş hesabım Orada saç kesimleri falan paylaşıyorum İkisinden de bana yazabilirsiniz çok rahat bir şekilde Ben elimden geldiğince hem buradaki yorumlara Hem instagramdan yazanlara Herkese yazıyorum Vallahi billahi yazıyorum bak bu videoyu izleyenler Kesinlikle bilir Bana yazıp da ben cevap vermediğim insan hiç yok Ne sormak istedikleriniz varsa Her türlü sorabilirsiniz Hepinize bu videoyu izlediğiniz için veya izleyeceğiniz için çok teşekkür ederim. Aha da şöyle masaj küresiyle de yapayım. Kendinize çok çok dikkat edin. İyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda belki saç kesimi videosu olabilir. Ha, i̇stediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben oradan sana sizlere çekip atarım. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kapanışı da şöyle yapayım. Gözlerimi kapatarak. Böyle. Şuradan basacağım ama. Görüşürüz. Bay bay.